Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiş, x, k'ya giderken, ya da yaklaşırken, fx'in limiti ve fk tanımlıysa ve f fonksiyonu k'da süreksizse, k değeri nedir? Evet, öyle bir k değeri olmalı ki, öyle bir k değeri olacak ki, hem fonksiyon bu noktada süreksiz olacak, hem de x, k'ya giderken, f fonksiyonunun limiti tanımlı olacak. Evet, tüm koşullar arasında görsel olarak saptaması görsel olarak saptanması en kolay olan süreksizlik f fonksiyonunun süreksiz olduğu noktalar. Mesela burası. x eksi 2'ye eşitken fonksiyon süreksiz. Birdenbire 3'e yaklaştığı bu noktadan, eksi 3'e bir atlama yapıyor. O halde eksi 2, olası k değerlerinden biri. Bir başka süreksizlik, başka bir süreksizlikse, x 3'e eşitken oluyor. Fonksiyon 4 buçuktan, eksi 4'e atlıyor. Bu da 3'ü olası cevaplardan biri yapıyor. Ve son olarak x eşittir 8 noktasında fonksiyon 1'e yaklaşırken 1'den 7'ye atlıyor ve daha sonra tekrar 1'den devam ediyor. Evet, böylece fonksiyonun süreksiz olduğu değerleri belirlemiş olduk. Şimdi de bu değerlerin, bu k değerlerinin hangisinde fonksiyonun tanımlı olduğuna bakalım. Eksi 2. Evet, f eksi 2'de tanımlı. f 3'te tanımlı. Bu f 3, bu da f eksi 2. Evet, ve f 8'de tanımlı. Tüm olası k değerleri, yani 8, 3 ve eksi 2, fonksiyonun tanımlı ve süreksiz olması koşullarını sağlamış oldu. O halde geriye birinci koşul kaldı. Bir bakalım, bu k değerlerinin hangisi için x k'ya giderken, fonksiyonun limiti tanımlıymış. Eksi 2' ile başlayalım. x, eksi 2'ye giderken ya da yaklaşırken, soldan limit, yani x'in eksi 2'den küçük değerleri için, Fonksiyon 3'e, hatta 3'ten biraz daha büyük bir değere yaklaşıyor gibi görünüyor. Sağdan limit ise fonksiyonun eksi 3'e yaklaştığını gösteriyor. O halde eksi 2, aradığımız k değeri olamaz. Çünkü soldan ve sağdan limitler birbirinden farklı. Aynı durum 3 için de geçerli. Bakın soldan limit 4,5, sağdan limit ise eksi 4. O zaman 3'ü de eledik. Ve geriye sadece 8 kaldığına göre, bu noktada fonksiyonun limiti tanımlı olmalı. x8'e negatif yönden, yani soldan yaklaşırken, fonksiyonun limiti 1'e yaklaşıyor. Ve x8'e pozitif yönden, sağdan yaklaşırken de fonksiyonun limiti 1. Evet, limit iki yönden de aynı. O halde x8'e giderken, f fonksiyonunun limiti 1'dir diyebiliriz. Yani bu noktada limit tanımlı. Fonksiyonun limiti tanımlı olmasına rağmen bu noktada süreksiz olmasının sebebi ise x8'e giderken 1 olarak bulduğumuz limitin f8'e eşit olmaması. Daha önce de söylediğimiz gibi f8, 7'ye eşit. İşte bu nedenle 8, üçüncü koşulu da sağlıyor. Fonksiyon bu noktada süreksiz, tanımlı çünkü f8, 7'ye eşit. Ve aynı zamanda bu noktada fonksiyonun limiti de var. Sadece bu noktadaki limitle fonksiyonun değeri birbirine eşit değil. Ve böylelikle k'yı 8 olarak bulduk. Evet, k eşittir 8.